Biraz iyileşecek Tamam birazdan İlaç. Ne yapıyorsun? İlaç İlaç mı alıyorsun? İlaç bakıyorum İlaç bakıyorsun Hı. Anladım Hı. İyileşti mi peki şimdi? Biraz kalbine dinlemek olur bakalım. Tamam kalbini dinle bakalım Doktor bey Doktor bey Evet doktor bey geliyor Asil doktor musun sen? Evet biraz. Kalbini mi dinliyorsun? Kalbi nasıl atıyor onun? Bı, bı, bı, bı, bı, bı, bı. Vay canına iyileşti mi? Evet iyileşti. Ellerine sağlık doktor bey. Ne demek efendim? Ne yapıyorsunuz şimdi? kaza yaptı tekrar o. Bir şey oldu mu acaba? Tekeri mi kırıldı gene? Evet, evet. Dikkat edin ama. Oh. Ne oldu? Can. Peki orada Mercedes var mı? Senin arabaların arasında. Bakayım. Bak bakalım. Geliyor. Beklenme. Bekliyorum. Sen oturayım. Tamam oturuyorum. Buraya. Tamam. Beklenme. Sağır Aa Mercedes geliyor. Bu Mercedes kimin arabası? Ümit'in arabası. Ümit'in arabası nasıl yapıyor peki? Ama bana bakarak yapar mısın? Nasıl yapıyor? Aa ne yapıyor böyle? Farlarını mı yakıyor? nereye gitti peki gelir misin biraz asil çocuk peki ümit nerede oturuyor bana gösterir misin evet yanında kim oturuyor ben ve de yanında suyde mi oturuyor ve de sen ve de de oturuyor çok güzelmiş tamam peki tomun nerede senin tomun bekliyorum, bekliyorum. Vay, Tomumuz Hı. da geldi. Tomumuz hangi renk? Kırmızı Tom. Tom düştü mü? Kaldır. <gülüyor> Kaldır hemen onu. Bak, kardı. uçtu resmen ya. Takla mı atıyor havada? Kaçan. Tamam, topumuz, <gülüyor> Tomumuzu park edelim. Nerede? Nereye istersen? Böyle, böyle. Peki yeşil arabamız nerede bizim? Böyle. Evet onu da parket et bakalım. Vay uçtu resmen ya. Oho. Uçuyor resmen. Ucuyor. Evet benim başımdan uçtu. Senin diğer arabalarını da park et bakalım onların yanına. Olmaz, olmaz. Evet. Hangisini? Sen düzelt bakalım. Onları evet. güzelce park eder misin? Evet. Ha. Ama hayır. Hayır. Ama hepsi hepsini kaza yaptırdın sen ya. Asil çocuk. Şimdi tavuk alacağız. Tavuk mu? Evet tavuk. Ne tavuğu? Çimen, çimento tavuk. Çimento tavuk mu? Ne alaka? Bilmiyorum bu Bilmiyorum. Ne alaka? Anlatır mısın bana? Çimento. Çimento tavuk. Çimentayla tavuk ne oluyor? Taşıyor. Oluyor. Tavuk mu taşıyor? Bak bu tavuk taşıyor. O nereye gidiyor? O kimin arabası peki? Ahmet, Ahmet dedenin arabası. Vay. Onun adı ne peki? Ahmet yapmış. Peki o arabanın adı ne? Bu mu? Hayır. Ahmet dedenin arabasının adı ne? Ahmet dedenin arabası. Kamyonet mi? Kamyonet. Evet. Pickup'mış. Pickup. Evet. Evet, aferin sana. O araba mı taşıyor peki? Üstünde araba mı taşıyor? Evet. Ne araba taşıyor bakalım. Bakalım. Uzmandan da araba mı taşıyabilir acaba? Bilmiyorum hangisini taşıyabilir acaba. Bak bakalım. Sarı arabayı mı? <gülüyor> hmm. Bak bu çekici. Çekici mi? Evet çekici tepeki. Vay çekici arabayı mı taşımış? Hı hı. Hmm. İtfaiye gelirken söndürdü. İtfaiye. Yangın mı acaba? Ama bu hep düşüyor. Sarı araba hep Yok, yok Dikkat et. Ama bu böyle geliyorum. Hı hı. Ne yapıyorsun? Başka bir arabayı mı getiriyorsun? Baksana. Şimdi yukarıda kal, Geldi Geldi anne Evet Anne sen otur Tamam oturacağım Tamam sen ama o tarafta sür Ben seni göremiyorum bu şekilde Ne oldu? Telefona daldın Televizyona daldın Telefon değil o, televizyon. Hayır ama telefona çarpma. Şimdi yine onları park edelim mi? Ne? Ne yapıyorsun? Arabayı park ediyorum. Tamam. Hadi o zaman biz artık kapatalım mı? Yok. Kapatmayalım mı? Kapatmayalım. Tamam. Bize son bir şarkı söyler misin? Son bir şarkımı. Evet. Bir ne, şarkı söyler misin? Ne şarkısı ya? Ne şarkısı ya? Ne istersen? Ne istersen şarkıyı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Çünkü e, şarkımız ya. Ama ben bir şarkı istiyorum senden. Senin sesin çok güzel. Ne istersen söyleyebilirsin. Ne söylüyorsun? Ama sesli söyler misin? Ben duyamıyorum. Kırmızı balık geliyor. O taşın Kırmızı balık. Hadi. Kırmızı balık gelme. Sakın yeme, yeme. Balıkçı seni tutacak. Sepetini atacak kırmızı bağlık kaç kaç nasıl peki asil çocuk asil çocuk asil çocuk yaptı asil, asil, asil, asil çocuk bana bakar mısın Hadi el salla. El sallayalım hadi. Çünkü meşgulüm ben. Hı? Hmm? Meşgulüm. Meşgul musun? Evet. Ne yapıyorsun? Kaka yap. <gülüyor> kaka mı yapıyorsun? Evet. Nasıl yapıyorsun? Hı. Bakayım. Hı. Çok ayıp. Hı. Hadi. Kapatıyoruz. Asil kaka yapıyormuş. Bay bay. Bay bay.